Ders çalışmaya destek olacak faktörleri belirleyelim. Bunun için ders çalışmaya bizi motive edecek, destek olacak faktörleri bilirse öğrencilerin daha büyük bir motivasyonla ders çalışacağını düşünüyoruz. Bunun için ne gibi destek almalılar? Kimden yararlanabilirler? Bu tür konularda internette birçok bilgi bulabilirler. Fakat bu bilgilerin ne derecede Ben en iyisi bir uzmana danışarak rehber öğretmenlerden, rehber öğretmenlerin okullarda oluşturduğu seminerlerden, pedagoglardan yardım alınması en doğru yöntem.